Sin vitesi 21 vites. Ben 24 alacaktım ama 21, 21 kalmış ne yazık ki, <gülüyor> o yüzden 21 almak zorunda kaldım, 21 vitesi almak zorunda kaldım. Boyutu benimkinin 26 jant ama 24'leri, 28'leri ya da 30 jantları, <gülüyor> 30'u yoktu da yani can e, sabit değildir diye düşünüyorum daha çok jant sayısı vardır, büyük daha daha büyük daha, büyük, daha büyük olabilir. ları hepsi şamina. Hmm, şey. <gülüyor> burasından burasına kadar hepsi şamina zaten. Bisikletin frenleri disk fren. Yani araba freni. Yani bisiklet. Araba freni dediğime takmayın çünkü arabalarda disk freni oluyor. O yüzden dedim. Disk freni hmm, ön arka. Sonra bisiklet geri var takılabilecek. Hmm, bisiklet 24, 21 e alındığında vitesi çok hızlı düz giderken inanılmaz hızlara ulaşabiliyor ki ben de bunu denemiş şahit birisiyim birazdan e, sürüşleri de yapacağım bir tane yumuşatma koltuğu var ama ben bunu denedim bisikleti şöyle e, daha da ayrıntılı inceleyecek olursak vites kolları normal şaminonun 21 viteslerini daha çok 21 viteslerine daha daha özel tasarlamış olduğu vites kolları bizi karşılıyor. Fren kolları da gayet güçlü bir şekilde bisikletin o kadro boyu tamamlanıyor. Tekerleri Karrar Force'un kendi orjinal lastikleri tekerlekleri ve iki kat çant kullanılmış. Amatasör, ön amatasörlü, bir amatasörlü yani. Ee, arka amatasörü yok. Ben o yüzden yumuşak olumsuz tercih ettim. Ee, arka ön amatasörü yani ön küsplasyonu kilitlenemiyor. Ee, Carrar Carrara Force 750 modelinde kilitlenebiliyordu. Sonra, şöyle bakayım. Evet, bir daha az aylık yakına geldik. Carrara ve yeni çıkan markaların, yeni model bisikletlerin... Her birinde olduğu gibi bir tane şey var. E, direksiyonu şuradan açıyorsun. Yüksel, yükseliyor direksiyon. Böyle yani benim aklıma gelenler. E, ben de ışıkları taktım şuraya. Gece sürüş yaptığım için. Kim isterseniz bir sürüşe geçelim. Sonra daha iyi şey yaparız. Evet şu an kamerayı elime azmıyor. Yani sürüşe başlayacağım. Şu an benimle birlikte görüyorsunuz. Benim açımdan. Şimdi Bakın. Sürüşe geçiyorum. Bayağı yapmak istemiyorum kamerayı elimden düşer. Sonra bir de şey yapamıyorum şu an ön iki deyim. bakın. Netliyor mu? İnşallah net çeker. Evet, bayağı bir hızlı Evet, evet şu an yokuş aşağı bir yerden gidiyoruz. ya bir... Şu an basıyorum. Ses geliyor mu ya? Ses geldi. çok çoksa siz çok böyle sevimli güzel bir ses çıkıyor. Şöyle güzel bir görüntüce sanki şu gidon o kadar büyük ki motor gidonu sanacaksınız birinci. Burada herhalde tasarımcının bir tane imzası var. vardı hala gidiyoruz. Şu an tekir çekiyorum her tekere. Yani sonuç olarak bisikleti gördünüz, dinlediniz ve sürdük beraber. Bisikletin fiyatını söylemedim. Bisikletin fiyatı 1850 lira şu anki fiyatı. Bence fiyatına çok hak ediyor çünkü böyle bisiklet bu fiyatta bulunması imkansız gibi bir şey. Yani bundan daha iyi bisikletler var ama bu fiyatına göre daha çok iyi bisiklet. Yani şu an iddia etmiyorum bunu, bu en iyi bisiklet riyanı diye. Yanlış anlaşılmasın. Ee, o zaman videoyu bitir bitirme zamanı. Ee, bu da arkadaşım Eren. Eren selam. <gülüyor> selam. <gülüyor> ee, o zaman videoyu bitirebiliriz. Kendinize bakın arkadaşlar. Şuradan da diğer videoları da tıklayabilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağol kokun.